Kardeşim şimdi sana Binance'ı göstereceğim nasıl kullanılıyor abone ol abone ol ya Evet şimdi sen marinesi kanka margin hesabından vadeli işlemlere para aktaramıyorsun marjindeki paranı ilk önce borsaya çekmen lazım borsadan vadeli işlemlere çekeceğim tamam mı Şimdi sana olayı göstereyim vadeli işlemlere tıklıyorsun buradan üç tane koyun seçebiliyorsun btc dh bch ben bch girdim ama kötü girdim ben aldığımda yüzde 5 artmıştı şimdi yüzde 3'e düştü şimdi olay şu ben aldığımda şurada 191 75 yazan var ya 192'di ben tam 192'den aldım dedim ki bu 193'e kadar çıkar ama çıkmadı şu anda düşüyor şimdi olay bu ala tıkladığında şu anda 191 74 demek bu ala tıkladığında 191 74'ten alır yani şu anki piyasadan alır ve yani buraya yüksek yazarsan yüksekten alır o tam piyasayı yazacaksın mesela sen şöyle de yapabilirsin mesela 191 55'e düşüp çıkacağını tahmin edersin 191 55'ten alırsın. Senin aldığın fiyattan her yukarı çıktığında kazanırsın aldığın fiyatın üstüne altına düştüğünde de kaybedersin olay bu mantık bu yani birebir aynı ama bunda azaldığında da kazanabiliyorsun. şimdi aldan yaparsan bunu senin aldığın fiyatın üstüne çıkması lazım kazanman için sattan yaparsan senin aldığın fiyatın altına düşmesi lazım kazanması mesela bu 191 55'ten aldın 190'a düşerse 150'ye düşer hatta 100 dolara düşerse sen kazanırsın ama Aldan yaparsan 190 kazanman için mesela bunun 191 56 olması lazım. Ondan sonra şu çarpı 75 var. Buradan ayarlayabiliyorsun işte kaldırağı. Çapraz falan değişmedi zaten. Ondan sonra başka ne var? Bu aldığını pozisyonlar. Mesela sen alış emri verirsin 191 55'ten. Şu piyasa oraya düştün mü alır. Tamam aldın mı pozisyonlar bunu aldan yaptığın için artmasını bekler artarsa burası artı o artı renkli olur zaten gösterdim sana şimdi şurada bu giriş fiyatı var bu büyüklük senin aldığın BC miktarı ya da btc ne alırsam girişte senin aldığın fiyat gösterge fiyatı da şu anki fiyat mesela ben 190 192'den almışım 191 60'a düşmüş likidasyon oranıysa senin şu yaptığın kaldıraç şeyine göre değişir ee, Minimum düşme miktarı eğer 190.50'ye düşerse şu gösterge direkt satacak parayı ben sıfırlanacağım kaldıraça göre değişiyor mesela kaldıraç 50 olsaydı bu 180'e falan düşerdi ne kadar yüksekse o kadar aldığın fiyata yakın oluyor bu likidasyonu daha da düşürebilirsin düşürmen için vadeli işlemler hesabına ekstra para atman lazım mesela işleme sokmana gerek yok kenarda mesela 500 lira at kalsın orada o likidasyon fiyatı düşer bir zaman sonra geri atacağını düşünüyorsan Ondan sonra başka ne diyebilirim ee, şimdi kar zarar var şimdi şöyle söyleyeyim sana şu pozisyonu kapat var ya buna tıklarsan şu an gösterge fiyatından direk satar mesela diyorsun sen bu bayağı düşecek 190 de altına düşecek zarara girmeyeyim diyorsun direkt buradan satabilirsin şu kar zarar stopta şey oluyor al sat belirliyorsun eğer sen bunu yapmazsan mesela dedin ki ben 192'den aldım bu 193'e çıkacak kendisi satmıyor 193'e mesela 192'den çıktı 1 milyona 1 milyon dolar oldu. Yine de satmaz. Senin bunu satman için buradan pozisyonu kapat yapman lazım. Ya da şu kar zararı stopa tıklayacaksın. Bu da stop limit aynı hoca gibi. Mesela bende şu anda açık teklif var ve kapatayım onları. Ben 192'den aldım. Stop limit'e tıklıyorum. Şimdi eğer diyorum ki 193'e çıksın diyelim. 193 dolara çıksın. Hatta 192 88'in üstüne çıkarsa diyeyim bu 193 dolardan satsın 193 dolara kadar rahat çıkar bu saat demek şu üste olan 192 88 benim tetikleme miktar 192 88'i gördüğünde 193 dolardan sat buraya kadar çıkar diyorum şimdi açık tekliflere giriyorum bak kar al, satış 192 88'in üstüne çıkarsa 193'ten sat fiyat gösteriyor Ondan sonra yine pozisyonu kapat e, şeye giriyorum. Kar zarar tabına giriyorum. Diyorum ki eğer bu ne yapacak? Yüz, e, fiyat 190.50'ye düşerse direkt satacak ya. O kadar düşmesin. 191.02'nin altına düşerse e, mesela 0.5 yapalım şunu. 190 e, stop limite tıklamışım. Bu benim yine tetikleme miktarım. Eğer gösterge 191.05'in altına düşerse 191'den sat diyorum. Başarılı. Yine açık teklifeye giriyorum. Nerede o? 191.05'in altına düşerse 191'den sat. Şimdi ne yaptım ben? Kendisini otomatik satmaya emir verdim. Şimdi artık 1 milyona çıkarsa da 193'e çıktığında direkt satacak ya da 191'e düştüğünde direkt satacak. O arama geçecek şimdi şu fonlama oranı da şu mesela benim ben ne kadar yatırmışım yüzden bakiyesi 6 72 dolar yatırmışım 5 77'ye düşmüş şimdi ben al e, bunları salla benim marjin bakiyem 5 ben 5 dolarlık işlem yaptım 5 doların 1 kuruş yani 1 cent mi deniyor neyse üstüne çıkarsa şurada bakiye var ya buraya yansır senin normal yani mesela 501 oldu diyelim. Ben 5 yatırdım. 01 buraya yansır. Buradan çekebilirsin. Vadeli yüzanlı direkt buradan karını çekersin. Senin yani şu anda eksi de onun için çekemiyorum. Zaten şurada yazıyor. Eksi -91 diye. 5 lira zararım var şu anda. Ondan sonra başka ne var? Ee, altına düşerse zaten çekemiyorsun. <gülüyor> Sen buraya para da mesela şimdi şu likidasyon oranını geçirmen için Borsa üzerinden mesela buraya para atarsan likidasyon oranı şey olur. Senin attığın para da şurada gözükür. Mesela sen 500 dolar çektin ama işleme sokmadın. işleme soktuğum burada işlemde olmayan burada olur. Anladın mı? Bu marjin varken o kullandığım varken çünkü işte burada olur. O zaman hiçbir türlü şey zarara girmezsin 5 dolara 500 lira şey olur onları biliyorsundur zaten. Başka ne göstereyim sana burada kullanılan marjin falan. Bunları ben de tamamlamadım da gerek yok onlara ya önemli olan bu zaten buradaki aranı çekim ben mesela 8 dolara çıkmıştı ya 6 kısırı düştüğünde mi 7'ye düştü doğru 6'ya 70 olduğuna göre 6'ya 70'te iken çektim buradan kalanı onu iptal ettim Yani 5 dolarım 670 dolar oldu Başka Söyleyebileceğim bir şey var mı burada borç alma yok işte sen buraya ne kadar bakiye atarsan o kadar olur. Yani bu boşlanmıyorsun. borçlanmıyorsun. Boşlanmıyorsun derken ya yani paranın bilmem kaç katıyla işlem yapıyorsun diye borç almıyorsun faiz ödemiyorsun yani buna. Faiz yok var mı lan faiz? Yok ya faiz yok. Zaten bu çok sıkıntılı işlem. Kaldırıcı ne kadar yüksek tutarsan o kadar sıkıntı oluyor işte. Vadeli işlemler tamam. Marjine baksak. Seyce i̇şte işte, amına kudumu sattım bir otuz sekizden çıktı bir kürk süre ya. Başka bir şey var mı? Yok. Başka anlatacak bir şey yok bu dediğim gibi süre hiçbir şey değil Bunlar bu direkt şuradan da şey yapabiliyorsun zaten aktarımı yapabiliyorsun kazandığını Başka bu da işlem masrafı ha, işlem masrafı da varmış işlem masrafı var da çok düşüktü ya onu görmezsin bile zaten kal 75 kaldıraçla yapıyorsun ne işlem masrafı mı yapıyor Ha, şey de olabilir bak. Bu 190.50'ye gelince direkt satıyor değil. Bu likidasyon oranı şu şunu tetikliyor galiba. Aynen. Bunu tetikliyor. Şimdi 195 gösterge 190.50'nin altına düşerse bu ışık yan, yanmaya başlıyor. Senin bakiyeni sıfırlamaya başlıyor ondan sonra. Bu kıpkırmızı olduğunda direkt satacak herhalde. 4 5 ışık mı ne var orada? dört tane var. Hepsini şey olunca satacak. Anladım. Olay oymuş. <gülüyor> Fonlama oranı bizi ilgilendirmiyor, para kiralamak galiba. Fiyatı da bilmiyorum açıkçası.